Milli Savunma Bakanlığı 25 Ağustos çarşamba günü Türk askerinin Afganistan'dan döneceğini kamuoyuna açıkladı ve ben derin bir oh çektim açıkçası ben Türk askerinin Taliban terör örgütü unsurlarıyla aynı çölde bulunmasına akıl fikir erdiremiyordum ve içimi parçalıyordu. Fakat 16 Ağustos günü basına sızan haber ve 25 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamayla içimize su serpilmiş oldu. Şimdi şu Taliban'ı bir tanıyalım. Yaptığım Twitch yayınlarında Instagram ve Twitter özel mesajlarda birçok kez Taliban nedir sorusuyla karşılaştım. Şimdi size Taliban'ı anlatacağım. Taliban öğrenciler anlamına gelmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi medrese ve şeriat okulu öğrencileri tarafından kurulmuştur. Ülkenin güneyinde Molla Ömer liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle beraber 1994'te kurulmuştur. Pakistan'dan ve bazı körfez ülkelerinden parayla silah desteği alan Taliban 1996 yılının Eylül ayında Kabil'e saldırma güzel hazırlık yapmış ve başkenti işgal etmiştir. Sonrasında Afganistan İslam emirliğini kurmuş, şeriatı dayalı anayasal sistemi yürürlüğe getirmiş, Hanefi mezhebini on bir anda tutarak hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklanmıştır. Kadınlara peçe zorunluluğu, erkekler ise tekke ve sakal mecburiyeti getirilmiştir. Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis ve sopa cezaları verilmiştir. Yüzü gözüken kadınlar ve sakalsız erkekler kırbaçlanmıştır. Afganistan televizyonunun yayını durdurulmuş, fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklanmıştır. Erkeklere evine en yakın camide 5 vakit namaz kılma mecburiyeti getirilmiş, namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlanmıştır. Bütün okullar medreseye dönüştürülmüş, ders kitapları yok edilmiş, ele geçirilen tüm bilgisayarlar, televizyon, tablet gibi elektronik eşyalar, Kırılmıştır. İslam devletine karşı gelenler hain ilan edilerek doğrudan idam edilmiştir. Ve sayamayacağın kadar birçok zulüm, insan hakları ihlali tek doğru İslam'ın kendilerinin yaşadığı İslam olduğunu savunan Taliban ile 2001 yılına kadar devam etmiştir. 2001 yılına geldiğimizde New York Ticaret Merkezi'nin ikiz Kulesi'ne iki yolcu uçağıyla saldırı gerçekleştiren ve toplam 3 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren El-Kaide terör örgütünün lideri Usama Bin Laden'i ABD Taliban terör örgütünün yönetimindeki Afganistan'dan ABD'ye teslim edilmesini istemiştir. Fakat El-Kaide terör örgütü ile kardeş terör örgütü olan Taliban bunu kabul etmemiştir. Terörist Usama Bin Laden'i korumuştur. Bunun üzerine ABD NATO ve Birleşmiş Milletleri arkasına alarak terörle mücadele yeni bir soluk getirmiş, Afganistan'ın terör üstüne dönüştüğünü gerekçe ederek 2001 yılından tam 2021 yılına kadar Afganistan'a operasyonlar düzenlemiştir. Bu 20 yıllık sürecin ABD maliyeti tamı tamına 987 milyar dolar olmuş, ayrıca 2300'den fazla Amerikan askeri de savaşta hayatını kaybetmiştir. Bu savaş ABD'nin en uzun süren savaşı olarak tarihe geçmiştir. Şimdi Ağustos 2017 tarihine gelelim. ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin geri çekilmesinin sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu Pakistan'ın teröristleri desteklediğini ve Taliban'la uzlaşmaya varılamayacağını açıklamıştı. 14 Nisan 2021 tarihinde ise başkan seçilen Biden ABD'nin tüm askerlerinin 11 Eylül 2021'den önce çekileceğini bu çekilmenin 1 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti. ABD'nin çekilmesiyle ABD destekli Afgan hükümetiyle askerleri savaşmaya bırakmış sahayı boş bulan Taliban terör örgütü de hızlı bir şekilde Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmiştir. 25-30 yıllık süreci sizlere özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Her daim istikrarsızlıklara sahip olan Afganistan'ı ileriki yıllarda neler bekliyor olacak hep beraber yaşayarak göreceğiz. Benim şahsi görüşümse Afgan halkının özellikle de Afgan kadınlarının ölünde Taliban'dan dolayı dolu yıllar olacak. Taliban her ne kadar biz değiştik dese de bunların batıya şirin görünmek için söylenen içi boş sözler olduğundan ben %100 eminim. Ayrıca şu anda bizim de ülkemizde böyle istikrarsızlıklar ve savaşlar yoksa tek sebebini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının canları pahasına savaşıp ülkemizi layık, cumhuriyetçi, demokrat ilkeler üzerine inşa ettiklerini bilip Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının önemini tekrardan hatırlayıp hiç unutmamamız gerektiğini de hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın.